Evet merhaba. Şimdi botumuza dalga efekti vereceğiz. Şimdi botumuz giderken bir dalga çıkarması gerekiyor. Bunu nasıl yapılacak? sim kullanacağız bunun için. Flotsimimiz nerede? Şurada blueprint içinde. Bunu direkt sahneye sürüklüyorum. Ayarlarını olduğu gibi bırakacağım. Siz de bakabilirsiniz, eğer farklılık varsa düzeltmek amacıyla. Şu şekilde meşi de göstersin bana, kullandığım meşi, bu dalga'yı çıkarmak için, şöyle botun üstünde dursun. Aynı zamanda playerı da takip etsin. E takip etmezse hep olduğu yerde kalacak. E, şimdi. Bunun haricinde neyin bunda dalga çıkaracağını göstermemiz de gerekiyor. Ya onun hareketlerine göre yürümesi gerekiyor. Onun için de şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Projeye geldik. Blueprint VP Life Bot'un içinde bazı değişiklikler yapmamız gerekecek. Ben şunları yapmıştım. Sileyim bir daha yapayım. Hatta şu kadar bazı değişkenler oluşturmuştum. Onları da kaldırayım. Hepsini baştan beraber yapalım. Bunu hazır bir örneğe göre yaptım. Hazır örneğimiz de şu. Bu Water Component'ın içinde Blueprint'ten BP Fluid Sim'i almıştık. Şurada örnekler var. ex Burada bir örneğimiz var. Bu örneği açıyorum. Bunun içinden bize gerekli kısımları kopyalayacağım. Water of Class. Ona gerek yok. Zaten burada da var. Burayı alsam yeterli. bir e basayım şunu da alayım. Fixed time'a ve ihtiyacım yok. Bu bölgeyi kopyaladım. Lifebot'un içine yapıştırdım. Şimdi burada bazı sıkıntılar çıkaracak bana. Ama o sıkıntılardan önce hemen yerleştireyim. Tanık durmasın eventlikle çalıştıracağım. Ee, oyun çalıştığı sürece sürekli olarak tekrar etsin durumu. Şunu da çalıştırdık. Tamam. Şimdi elimizde sim yok. Onun için create variable sim diyorum. Oluşturdu. Input settings create variable input settings oluşturdu. E get other location demişiz burada. Tamam. Şimdi benim bundan bir tane daha yapmam gerekiyor. Onun yerine şöyle yapayım ben. Yap. Evet. İmus. settings to diyorum buna da. Diğerinin özelliği neyse fluid force in plus. Buna da aynı şekilde fluid force in plus dedim. Farklı bir var mı? Yok. Bunu save dedim. Buna birkaç ayar yapacağız daha sonra. Şimdi ben burada e, aktör location değil de botumun belli bölümlerinin soketlerinin lokasyonlarını almak istiyorum. Bunun içinde possible mesh'i çağırıyorum hemen. get socket location socket XBox seçtim. Bu XBox nereden geliyordu? Hemen hatırlayalım. Ee, Positif işimize gelelim. Şöyle çift tıklayayım. XBox dediğimiz buradaki soket. Bir bunu alacak. Bir de Propeller 2'yu alacak. Propeller 2'da burada. Bu ikisinden dalga efektini versin. Onun haricinde e, aynısından şunu ayrı tutayım. Ctrl C ve farkında geçtik. Yolunu bundan sonra alsın. Tamam. Impulse Settings. To'yu seçtim. Bunu da buraya verdim. Aynısı o, o yaparsak bütün değerlerin aynı olması gerekir. O yüzden ben bütün değerlerin aynı olmasını istemiyorum. Bazı değil, ufak değişiklikler yapacağım. Ee, buna da yine Ctrl-C, Ctrl-V. Bunu da Xbox değil de neydi? Propeller 2. Propeller 2. Verdik. Evet. Ee, bakıyorum. Başka bir şeyimiz kaldı mı? almadığı gibi. Şimdi bazı değişiklikler yapacağım demiştim. Bunlar çok büyük. 180 radius ve derinliği. Derinliğinde eksi 100 çok büyük, eksi iki buçuk, eksi bir de yapabilirdim. Onu da önce iki buçuk yapmıştım. Bunu güzel olmuştu. Kış tarafa. 180'e eksi buna da iki buçuk vereyim. Bir deneyelim. Bakalım ne oluyor. Compile save ee, Projede gözüküyordu. Gözüksün. Bu şekilde bir çalıştıralım. Görelim. Ondan sonra öbür türlü de şaşırırsın. 2 Bakın aşağı doğru çöküş var. Hareketlilik var. Evet. <gülüyor> alanı biraz dar. Şimdi tabi bu alanı bu şekilde görmek istemiyoruz. Flute Sim'den Show Simulation 5'i kaldırıyorum. Bu şekilde de çalıştıralım. İkiye geçtik. Evet dalgalarımız oluşmaya başladı. Ama dalga alanı çok küçük kaldı. Doğru mu? Aynı. Çok küçük kaldı. Kış taraftaki 2.5 da buna büyük geldi. O yüzden çıkış tarafı eksi bir yapayım bu komple save ve buradaki bu versay bu versay 2048 değil e, 4.096 yapayım bu sefer dedik Biraz zaman aldı. Play. 2. Şimdi bir de bakalım. Evet. Kış tarafla baş tarafın farklı olması daha güzel oldu. Gördüğünüz gibi boyutta 4096 olduğu için iki katına çıktı. Daha geniş bir alan daha güzel bir alan oldu. Evet. Ayrıca unutmadan e, önemli bir noktayı unuttum ben. Şunları bir kere bota alalım. Enfrit Simforce Bot Component. Bu bota geçmesine gerek yok. Bu böyle kalsa da olur. Çünkü baş taraf üçgen bir açıda olacak. Onları şimdi göstereceğim. Bir daha bir çalıştıralım hemen. İkiyi aldım. Yürütüyorum. Evet. Bu tamam. Ama eskisi daha güzeldi ya. Kış tarafı bot yapayım. Compile, Save, Play, 2. Evet, üçgensi yapıyı görebiliyorsunuz zaten. İnce ayarlarla çok daha güzel bir gördüğüm kavuşturulabilir. Şu anda durduğunda da verecek benzer bir efekt. Bakın orada bir çöküntü oluyor ufak. Evet. Zaten bütün olay o çökmeden ileri geliyor. Şimdi sizde bu çalışmayacak, hata verecek. Hata da şu şekilde. Burada materyalin içindeki texture'dan kaynaklı olacak bu hata. Bu Bunun yolunu bulamıyor. Ben bunu böyle yaptım ama bu foam da olabilir. Foam RT de verebilirsiniz buna. Şöyle, hemen gelsin, evet geldi, bir deneyim hemen, bunu sev diyelim, evet, play dedim, Aksi olmuş olma ihtimali var, em değilim, 2'ye geldim. Evet tamamen saydam olduğu için kabul etmedi. Bunu ne yapmıştım ben? Unrated diyeyim bakayım ne yapacak? Yine aynısı olacak. Ben bunu yine red olarak bırakayım. Crystal diyeyim. Iconlet mi yapmıştık? Aa, hayır. Iconlet yapmıştık. Save dedim. Orijinal halinde bu dosyayı yolunu kaybetmiş durumda. Yolunu kaybettiği için de görmüyor. Görmediği için de hiçbir şekilde çalışmıyor. Üstelik de hata veriyor. O hatadan da yakalayabilirsin zaten ne olduğunu. Ne olduğunu. Evet. İşte şeklini tekneyle birebir boyutlarda yapıp aslında tekneye direkt dalga da verilebilir. Hatta teknenin içindeki su da bu şekilde kaybedilebilir. Hatta onun için bir ders bile yapılabilir. Evet işlem bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.